yapla yine çok ciddi. bir kişi onu serinletme şansına sahip olacak. Bayan yarışmacımız bakıyor. Düşünüyor. 와, 우리 라임은 얼마나 높이 나는지